Bir basketbol takımının istatistikçisi takımdaki 12 oyuncunun her birinin bir maçta yaptığı sayının listesini tuttu ve bu verileri bir dal yaprak grafiği üzerinde gösterdi. Takımın toplam skoru nedir? Bu grafiğe ilk baktığınızda bunu anlamak biraz zor olabilir. Dalın altında 0, 1, 2 var. Yaprağın altında ise bütün bu rakamlar var. Peki bu rakamların oyuncu skorlarıyla ne ilgisi var? Bu istatistikçinin çizdiği dal-yaprak grafiğinde, yaprak en son rakamı, birler basamağındaki rakamı gösteriyor. Dal ise onlar basamağındaki rakamı gösteriyor. Genelde yaprak en sağdaki yani birler basamağındaki rakamı belirtiyor ve dal diğer tüm rakamları içeriyor. Bu grafiğin faydalı tarafı, oyuncuların attığı sayıların dağılımını gösteriyor olması burada oyuncuların çoğunun sıfırla başlayan bir skor yaptığını görüyoruz. Birkaç tanesi birle başlayan bir skor yapmış ve sadece bir oyuncu 2 ile başlayan sayı atmış ve yirmi sayı atmış. Şimdi bu verileri size daha alışkın olduğunuz bir şekilde yazayım. Sıfırları morla yazıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Oyuncunun ilk basamağı sıfır. Bir, iki, üç, dört, 5, 6, 7. Evet, 7, 0 yazdım. Şimdi bu oyuncunun birler basamağında da 0 var. Bu oyuncunun da birler basamağında 0 var. Buradaki oyuncunun birler basamağında 2 var. Yani 2 sayı 60. Bu oyuncunun birler basamağında 4 var. Bu oyuncunun birler basamağı 7. Şu oyuncunun da birler basamağı 7. Ve bu oyuncunun da birler basamağı 9. Yani bu grafiği şu şekilde okuyoruz. Oyuncuların attığı sayılar 0, 0, 2, 4, 7, 7, 9. Onlar basamağını 0 olarak yazmak biraz gereksiz. Burayı boşta bırakabilirdiniz ama buradaki 0, oyuncuların 10 ve üzeri sayı atmadığını belirtiyor. Bunlar bu 7 oyuncunun attığı sayılar. Şimdi dal yaprak grafiğinin bir sonraki satırına geçelim. Buradaki sayılar 1 ile başlıyor ve bunlardan da 4 tane var. 1, 1, 1, 1. Şimdi bu oyuncunun birler basamağı 1. Yani bu oyuncunun skoru 11. Onlar basamağında 1 ve birler basamağında da bir tane daha 1 var. Buradaki oyuncuda 11 sayı 60. Onlar basamağında bir 1 var ve birler basamağında da bir tane 1 var. Bu oyuncunun birler basamağında ise 3 var. O zaman bu oyuncu 63 sayı 60. Yani onlar basamağında 1 var ve birler basamağında da bir 3 var. Bu oyuncunun birler basamağında ise 8 var. Demek ki 18 sayı 60. Onlar basamağında 1, birler basamağında 8. Son olarak da onlar basamağı 2 olan bir oyuncu var ve birler basamağında 0. Yani bu oyuncu 20 sayı 60. Böylece dal-yaprak grafiğine bakarak tüm oyuncuların attığı sayıları yazabildik. Bu grafikte kaç oyuncunun 0 ile 9 arasında, 9 dahil tabii, kaç oyuncunun 10 ile 19 arasında ve kaç oyuncunun 20 ve daha fazla sayı attığını görebiliriz. Bu dağılımı burada görebiliyoruz ama şimdi sorulan soruyu yanıtlayalım. Takım kaç sayı attı? Yani bu sayıların toplamını bulmamız gerekiyor. En büyükle başlayalım. 20 artı 18 artı 13 artı 11 bir 11 daha 13 11 11 artı 9 artı 7 yine bir 7 artı 4 artı 2 doğru yazdım mı? 2 tane 11, bir tane 9, 2 tane 7, bir tane 4 ve bir tane de 2 var. Bu iki arkadaş da hiç sayı atamamışlar. Evet şimdi bunların hepsini toplayalım. 0 artı 8 eşittir 8, artı 3, 11, artı 1, 12, artı 1, 13, artı 9, 22, artı 7, 27, 34, 38, yani 40. Bir daha yapalım bir yerde, hata yaptım galiba. Toplamayı bir daha yapayım. Evet, burada iyi ki de kontrol etmişim. Evet, iyi ki de kontrol ettim. Evet, böylece 102 sayıya ulaşırız. Yani takım 102 sayı atmış.